Merhaba dostlar. Whoa whoa whoa. Okay okay hey hey hey hey hey hey hey, hey, hey, hey, hey. Wow, okay. Um, keskin nişanlı tüfeğini birazcık daha iyi kullanabilirim. Var mı yakınlık? Whoa. Okay okay okay okay. Bu bu bu bu bu. Asla... önce onu ne yaptırdı? Yanlış şeyi kullandım beni. Her defasında aynı şeyi yapıyorum. Hoş geldiniz dostlarım. Merhaba ben ben Serdar. Bu baya çok infinite ve şu an kendimizi bir savaşın içinde buluyoruz. Bunu ya bunu bunu bunu Buna. bunu. Biraz keskin nişancı tüfeği kullanalım. Neredesiniz ulan? Ha? Neredesin? Gördüm seni. Onu, onu, onu, onu, Ya arkadan sineyi aktif edince ileri gelirler tabi. Neresiniz başka? A, gettiler, okey Size olabildiğince fazla tüfek falan göstermek istiyorum bunu yapmış mıydık ya ne bu? Horniest the Power Kampagne. Evet, evet. Muazzam bir şekilde çalışan çok jockey'niz varken kimin ihtiyacı vardı mı? Evet hafaplarım baştan hoş geldiniz bu aksiyon dolu e, girişle beraber Sağlık mana, mana artı sağlık eksi ama Alırım Bu aksiyon dolu girişle beraber e, Baştan baya çok e hoş geldiniz evet Ben daha sakin bir şey bekliyordum ama e, Daha sakin bir şey olmadı e, En son Hall of Heroes'daydık Slate ile kapışmıştık Ben de Slate e diyordum ki Hocam askerlerinin üzerime yollama Gel beraber come sakın askerlerini alalım Slate hayır dedi. Çünkü ona göre mantıklı olan oydu nedense. Hiç sıkıntı değil. Kamsakın askerlerini de alabilirim. Slate'in askerlerini de alabilirim. Ben alırım. Ha sen normal bir satıcısın. Ama senin gözlerin sarı sarı parlıyor abi. Böyle bir farklı bir vibe'ım var yani. Okey, şimdi yanlış hatırlamıyorsam aynen öyle. Karşımızda bir eee şok joki ile güçlendirilmiş bir güç istasyonu bir şey var. Bunun, bunun ne olduğunu bilmiyorum. Neyse, hadi bakayım. Ah. Dilim bakalım ne varmış burada. Okey, burası Buraya ilk geldiğimizde Sniper'in bizi vurduğu mekana ha ha ha ha ne bu? Yeni şapka, tepe koşulu şap şapkası ne? Zırhın ortadan kalktığında ekstra hız kananırsın, 5 saniyeliğine %50 hız, hmm. Bulunduğunda kayıt cihazı gümüş akçe sağlar. Yani alırım ama donanmam abi. Kayıt cihazlarından gelen gümüş akçeler baya fazla çünkü iyi yani. Bunları alırım, bu ne? Lockpick, ooo 6 olduk. Harika. Elizabeth yine derin derin düşüncelere de daldı. Bukur, dünya kötü değil mi ya? Herkes birbirine vuruyor Bukur. Biz herkesi vuruyoruz Bukur. Herkes de bizi vuruyor Bukur. Dünya kötü değil mi? Kötü. Thanks. Gel hadi gidelim. Evet daha şeye gitmeden bu tarafta var. Ha. Oo 25 bana. Başka ne var? Ölü bir ceset o Elizabeth. Çok yaklaşma. Pro kutusunu ara. Ar Pro kutusuna armut falan koyuyorlar. Çok iyi abi. Harikasınız. İyi o zaman geri döndüm bari. Yapacak bir şey yok. Evet. Başka bir güzel bir sabah daha. En azından benim için e, bir sabah sizin için büyük ihtimalle akşamdır veya gecedir. Çünkü genelde o saatleri izliyorsunuz. Kahvaltımı yaptım. Kendime geldim ve hemen bu ne? Oha, bu ne abi? Nerede çık abi bu? Neden böyle bir şey oldu? Neden burada o kadar gümüş akça var ya? Neyse. Yani kahvaltımı yaptım. Kendime geldim. Çayımı içiyorum ve... Aa burada da bir şey varmış lan. Çok iyi. Karbin. karbin şimdi almayalım ya. Yani. Elimize makyeli tüfek var. Sinek çok teşekkürler. İyiydin sen. Aa biz şu adamın çayını almamıştık değil mi? Selam dostum sen. Ha heater jepanesini aldık. Harika, güzel. Ve başka. Burada şey yok muydu? Bir Yoksa onu aldım, almış mı o zaman? Bir kayıt cihazı yokmuş. Almışım ben onu. E, şöyle jepane mi söyleyeyim? Tabanca mı, makine tüfeği çok e, shock jockey ve bucking, banking, bucking bronko falan filan var. İnsanlar havaya kalkırdığım ve elektrikle çarptığım güçlerim var. Şu an gayet iyiyim. Of cephanelerim dolu ama hiçbir şey alamıyorum. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Muz almama gerek yok. Sağlığım dolu manam tuzum dolu. Hadi gel bakayım Elizabeth gidiyoruz. Ah ah oh, ooo oh, oh, oh. dur dur dur dur dur dur ah, dur. Hocam hocam hocam. Wow hocam. Hah hah hah evet evet aynen öyle hocam. Hayır. Hayır. Aa motorized petler bak. Evet, evet. Gel bakayım bununla uğraş. Aslan parçası seni. Hocam bir atış yap. <gülüyor> ya gir zekalı. Hep yanlış at. Wow oh, wow oh, wow oh, wow oh, wow. Oh. Ha. Hadi düşmanları hallet. Bütün düşmanlarımız bitti sanırım. Abi buraya geldik nasıl öldük ya? Selam hocam. Nasıl intihar edeceksin sen şimdi? <gülüyor> <gülüyor> wow. RPG almıyorum. Teşekkürler. Position işte bu işi yarıyor. Normalde RPG kullanan bu adamlar çok çok çok sağlam ve onları vurmak çok zor oluyor. Ha position aldığınız zaman zaten sonunda intihar edecekler. Hem çevreyi de bir dağıtıyorlar. Güzel şey yapıyorlar. Hoş bu durumda bunu çok geç fark ettim. Ama hiç sıkıntı değil. Zaten burada şeyimiz vardı. Ee, sağlığımda doldurmuş oldum. Yalnız şu an benim tuzum yok. Ha orada bir tuz var. Güzel. 50 man aldık. Harika. Ee, yok mu abi daha fazla mana? Bir olay vardır oğlum buranın. Harika. Loppik aldım. Burada bir şey yok mu? Motorlu Patriot. Yok burada bir şey. Yok. Burada da bir şey. Yok. Aa, bu diğer heykel mi acaba? Yoksa bu başka bir şey mi? Ne bu? diğer bir heykel sanırım. Uhu, wow. Ben buraya çıkabiliyor muyum? Dur bakayım. Selam hocam. Çıktım. Belki bir şeyler vardır diye çıktım buraya Gerçekten bir şeyler var mı? Hiçbir şey yok Hayal kırıklığı okay, Hadi gidelim evet. daha fazla hayal kırıklığına uğrayacağız Abi selam Ben burada bir tane alevli abi Karşı kaçışıyla yanan abilerden bir tanesi Burada bağırıyordu sanki Ayet evet, aynen, şurada duruyor. Bak bak bak, şurada duruyor. Okay, How do we do this. Aslında. Okay. Ne yapabilirim? Bunu alabilirim önce. Bundan şuna geçebilirim. Murder of crows gayet iyi iyi duruyor. Abi benim o abi devre dışı bırakmam lazım. Hımm Önce şunu çakıp sonra bunu çakabilirim Ama onun için de yavaş yavaş o tarafa yaklaşmam lazım Yukarı çıksam fena olmaz idi hey. Hey. Herkes sakin değil mi? Herkes, herkes iyi hey, hey. Yeeey hala gizliyiz. Hala gizliyiz. Allah kahretsin beni buldular. Selam. Hayır. Lan! Lan Allah kahretsin. Öl öl öl yes. Yukarı yukarı yukarı yukarı yukarı yukarı yukarı. Oooh, ooooh, oh, ooooh, oh, ooooh, ooooh, ooooh. Okay, okay, okay, okay, okay. Planım o kadar da iyi işleri daha öncesinden büyük erif hallettik büyük erif hallettik Neredesiniz ulan? Neredesiniz ha? Alın. Bak bak bak, intihar edicek şimdi. Üff. Position'la gelen herkes intihar ediyor. İyi, aşağıya inip birazcık lootlarımı toplayabilirim. Artık herkesi öldürdükten sonra. Bunda bir şey yok. İnanı Booker. Açıkçılabilirim. Booker. Bir saatlerde bir saat var. Eğer siz de interestedsiniz, ben biraz alakalıydım. O tarafta. Okey, hadi gidelim bakalım. Aa, orada gerçekten bir şey var. Ne bu? Ey, ee, küçük can Evet, teşekkürler Elizabeth. Senin de böyle küçük bir yardımın dokundu böylece. Aslında küçük bir yardım değil, bayağı bir yardım dokunuyor. Eee, Ama... şimdi, hah, burda. Maymuncuk, sağlık kiti, mana. Harika. Oh, baştan kendime geldim. Aslında bu silahı değiştirebilirim. Bu silahı istediğim kadar iyi kullanamıyorum ya. Ama sanırım silahları kaybettik. Herkesin silah gitti bir yerden. Okay. That's cool. Burada var mı? Bakmadım bir yer falan yoktur herhalde ama. Aa aşağıda şeyler vardı. Ha o başta şey de olurdu çok iyi. Aslında aşağıda RPG cephanesi falan plan vardı işime. Yarayabilir Selam sen ne şey yapıyorsun? Aa o parayı alırım dur. İyi harika. burada bir şey mi vardı? ha varydı. Ya. ya bunları aradık zaten. en son buraya geldiğimizde bir iki silah vardı sanki. makinenin pek vardı onu hallettik. Ee, onu almaya gerek yok. okey. ah shotgun. hmm. Shotgun işime yarar mı şu an? şatkanla biraz kullanabiliriz belki ya. bilmiyorum. gümüşleri toplayayım. Şey çok teşekkürler. Much obliged. Neyse ya şu an iyi çok sıkıntı değil. Şu an sıkıntılı evet. Yine silah bulacağımızdan eminim o yüzden. Şu an çok da şey yapmaya gerek yok. Panik yapmaya gerek yok. İyiyim, miyim şu an? Şu an çok iyiyim. Silahlar iyi. Şeyler iyi, bunlar iyi. Hadi bakalım Elizabad, gel geri dönüyoruz. Ha dur şey alacağız elimizle. Hm. Allah kahretmesin. Ey ey dostum dostum dostum dostum dostum Okey şu an o shotgunlar için çok güzel bir zaman olabilirdi. Abi. Nasıl halledeceğim ben onu? RPG'm yok bir şeyim yok. Shotgun'la halledeceğim yapacak bir şey yok. Demek vengeance is mine ha. Sana vengeance'ı göstereceğim oğlum birazdan. Heh, sen burada kal lütfen kaybolma. Ben geldiğimde burada ol. Shotgunu şu an geçici olarak kullanıyorum. Üff shotgun da 6, 6 kere vurabiliyoruz ha. Bu şey çok iyi ya. Silahların kapasitesinin %50 artırılma olayı harika ya. Gel bakayım vengeance is mine ha? Dur. Yok bu kalsın. Sana geçerim. Selam. Wow wow wow. He he he, buraya gelsene. Fark ettim. Al. He he he. Of yalnız bu bu geldi ha. Aa Purple Japanese çok iyi. Bunun mermisine kadar. Üf üf üf üf üf üf üf Bu da çok keyifli olurmuş kullanması. Aaa karar veremiyorum. Karar veremiyorum. Buraları açmıştık değil mi? Yanlış hatırlamıyorum ben. Evet buraları açtık. İyi. Yine her şeyimiz dolu. Tamam ya bunu alacağım benim elime. Bunu kullanması daha çok hoşuma gidiyor. Daha güçlü hissediyorum. Burada bir şey yok. Evet yine la hey, hey, hey. Hiçbir, hiçbir şey yok hiçbir şey yok hiçbir şey yok hiçbir şey yok. Herkes rahat rahat ihtiyaçlarını görebilir bu ülkede değil mi? Böyle bir ülke burası o yüzden. Hadi gel Elizabeth. insanları işleriyle yapacakları şeylerle rahat bırakalım. Nereden şey? Nerede nereye basıyorsun ha? <gülüyor> <gülüyor> I always thought of them as doors. When I was younger, I didn't just open the ones I found. I remember making them. Making them? I could go wherever I wanted. But I always wanted to come back. To what? I don't know. My family? Huh. How do you do that? Whatever it is. You know how I said I had plenty of time to read? Well, I tried to figure it out. I read literature on physics and other such things. Yeah? And what did that teach you? There's a world şey difference olabiliyor muyum? Alamıyorum hala. Kötüyüm yani şu an. 1271. Suna dur ne kadar şey var? Karga tuzağı yardıma. Bu bayağı iyiymiş. Daha hızlı ile geçilme bu çok işime yarar benim ha. Ben bunu alacağım hakebi 400. E, puan okay, edittim. Para daha biriktirip 400 gümüş daha biriktireyim. Ya eminim biraz sonra burası karışacak ha. Eminim abi. Aa, dolar şey var mı acaba? Radyo istasyonları kapalı. yasıyla ilan ettiler bugünü, ben o kadar kişi öldürdükten sonra. Selam. Elizabeth Korktum kızım korktum korktum çok korktum. Hah burası Hah. İyi bunu alabiliyoruz. Şu an almayalım. Oo lak pek farka burayı açamıyoruz. Açılmıyor zaten öyle bırakılmış. Oo. Nice try Fitzroy. Fitzroy. Bir herifi öldürtmeye çalışmış ama olmamış. Daha fazla lak bir harika olan gümüşleri alırım. Dolap bomboş. Adamlar da boş. Ete adamların üzerinde bir şey bırakacak kadar salak değillerdir diyecektim. Bırakmışlar gerçekten. Cephaneyi de bırakmışlar çünkü. Neden bırakmasınlar, değil mi? Hmm. O gümüşleri alırım. Oo! Aa, şapka! Bu arası biliyorsun. Leşçinin yeleği. Düşmanlar, zamanın %40'ında ölümlerden mühimmat alırlar. Ne? Ne? Karşılaştır abi. Mermi lütfu. Yok abi kıyafeti alama donanma yani. Mermi muazzam bir şey. Ya, hiçbir şey gibi görünebilir ama müthiş bir şey. Oğlum burada bir şey var. Sürekli parlıyor burası. Neyse. Oynat bakalım. Ya, aynen bu herif. Oyunun başında... Bulduğumuz avcı. Perfect timing. Neden lan motißu unawareibi ciddi kus Ahhh breasts Fits Roy? v XX kek sosları yıkıl số ve vLix Land Toon 플� сист. v Tolkien sınır hanımsın? vl XVF idi om Wereισ gibi ve tecrübe töientes olbet. 6. çok kötü. prester désiyor. ve rev Lenamorphpieces pek İzlediğiniz oh, no. me. Bu... Wow. Meydan okuma... ...bunu mu diyor acaba? White man's weapon dedi ya abi hmm. Beyaz adamın silahını kullanacaksın dedi. Yine ırkçılık yapıyorlar tabii ama O silahın ne olduğunu öğrenmek istiyorum ben Bıçağı mı kastetti acaba? Herhalde bıçağı kastetti. Neyse hocam şapkanı neden bıraktın ya? Şapkan iyiydi yani fena değildi. Neyse okey burası G gittim. Ha, şunu da alayım bari. Okey daha bana şey Allah kahretsin. Öldün mü? Ölme elimizde. Yabancı askerler daha... Of motorlu Patriot. Anlaşıldı. Şu taraftan gelecekler. Şuradaki gemiler böyle bam bam üzerimize gelecek. Ondan önce o zaman. Hey hey hey. Aç Açı lan. Nasıl ya burası? Neden kapalı ya? Açamıyor muyuz? Hah. Geçidi kaldır abi. <Gülüyor> Hadi! Hadi kuvvet! Hadi. Güç. Bu abi? Masada ne var? Abi masanın içeriğinden sürekli tatlı koyuyorsunuz. Buzdolabınız yok mu abi? Bir tanesi ne bu? Yeni şapka, fırtına, Devil's Kiss, Shock Jockey veya Bucking bronco ile öldürmek yakındaki düşmanları zincirleme etkiler. aratır. Ooo fena değilmiş ya ne bu? Okey. Ben paradan yana kullanacağım. Ee, tercihimi yalnız... Abi neden başka hiç şey gelmiyor? Neden Skyline doldurucu veya hain gelmiyor? Kaç tane aldık ki biz bundan? Ele geçirilmiş bir düşmanı öldürmek patlamalarını yol açar. E bu çok da şey değilmiş. Tam ele geçirilmiş düşmanları öldürmüyorum. Şey yapmalarını bekliyorum. Kendilerini öldürmelerini bekliyorum. Kaçarken hareket hızı artar. Kınama ve sözden dönmeleri etkiler. Handymane karşı asları %50 artır. Bu çok iyiymiş. Yeniden doğduğunda tam sağlık kazan yok. Bu değil. Tamam bunu alayım şu an. Eğer ne kadar handymanlarla kapışmak şu an çok şey olmasa da. Bu çok değil, yakın dövüş hedefleri yara sarar, yakın dövüş menzili 3 kere şeye artar. Skyline'den atlamak %100, şanslı yakındaki düşmanları düşmanı yakar, hedef 3 saniye için 400 hasar alır. Fena değilmiş aslında. Neden yana bu ikisinden birisi gelmiyor ki hiç? O kadar fazla şey yadırıyoruz aslında. Keskin nişancı tüfeği. Hmm. Kullanır mıyım diye düşünüyorum. Kullanabilirim. Neyse şu an şu an kalsın zaten her türlü şey yapacağız. Bu ne manalar? Ben alayım. Şuradaki şeyi de aldık zaten değil mi? Aynen. Onu da aldık. Harika. Hadi. Hadi bakayım. Abi ben buraya güç verdim şimdi. Burası neden açılmıyor? Neden hala? Kals gücümü kullanmak zorda kalıyorum. Hatunet. Aybı. Aybı. Ah! Kolları boş boşuna çalıştırmadık. Kolları boş boşuna çalışmıyor. Nereye gideceğiz lan şu tarafa mı gideceğiz? Benim burada almak istediğim başka bir şey var mıydı? Ya? Sanırım yok. Ama bunun yerine positional almak isteyebilirim evet çok Jockey ile gondolaya güç ver. Ha, ok tamam. My bad. O zaman Şok Şimdi neden bir sıkıntımız yok? Çünkü biraz, biraz sonra bir savaş başlayacak. Spoiler vermiş gibi olacağım ama biz biraz sonra hemen şimdi bir savaş başlayacak. Muazzam bir savaş başlayacak. Nereye kaçacağımızı bilemeyeceğiz öyle bir savaş başlayacak. Ama bizim muazzam bir gücümüz var. Şurada bedava tuz var. Hehey! Hey! İstediğimiz kadar mana doldurabiliyoruz. O yüzden buraya bol bol geleceğimi emin olabilirsiniz. Ama yani biraz sonra başlayacak savaşın öyle şeyi bir yok ha. He wow. Damn son. Neyse hadi bakayım. Hadi bakayım yapalım. This begins today son. <gülüyor> evet. absessni Once oh, your... <gülüyor> Ve geliyorlar yes Selam Fark ettim, dur. Oh, hey evet be, geri dönebiliyorum ben, siz geri dönemiyorsunuz. Allah karısın, dur, dur, dur, dur, dur, dur, dur, dur, dur, dur, dur. Ay, geri zekalar, kendi kendilerini hallettiler. Göreceğim, ah ha, lütfen onlara saldır şimdi. Ben gidiyorum. Ciao. Siz biraz halledersiniz kendi kendinizi. Burası fanair gibi be. Her yerden böyle iş yapabiliyoruz. Hayır bana sıkamıyorsun sen. Sana nasıl geleceğiz? Şöyle geleceğiz. Yukarı gelebilir miyiz? Evet. Hocam neredesin? Aa, roketçi gitmiş. Öldüm lan. Wo wo wo wo wo wo wo wo hey. Woohoo! Çok keyifli oğlum bu. Bak bak bak geliyorlara. He. Hey, yanlış yanlış taraftasınız. Hey hey. hey. Okay, okay, okay, okay, okay, okay. Yanlış, yanlış, yanlış hareket, yanlış hareket. Nerede bu? Hava gemisi nerede? Hava gemisi nerede? Abi, dur. Ateş etmeyin lan işte. Herkesi böyle pozisleye pozisleye. Neden yanıyorum abi ben? Bon Voyage mı? Okey Yükleriniz bak gibi şşşş okay. O insanlar var Selam Evet sizi orada görüyorum Sizi orada görüyorum ve Okey okey okey okey okey özür dilerim Mr. hurt Evet yaralıyım farkındayım onun <gülüyor> Selam orada birilerini gördüm Hu <gülüyor> Şu büyük atlayışları bayılıyorum ya Oo oh, oh, okey Şuraya geçmek isteyebilirim. Abi Motorized Patriot geldi. Dem. okey. Motorized Patriot geldiyse, nerede bunlar? Nerede olduğunu bir görmemiz lazım. Aylan tuz var. Keskin nişancı tüfeğine gerek yoktur. Hocam selam, sen neredesin? O oh, sen oradasın. Okay, my bad. Uh, hey Rosum, selam. Bana bu el atmak ister misin ha? Hey. Aha evet. Morty <gülüyor> Blank. Oh, you're so stupid. Good, hadi. <gülüyor> Bitti lan çok iyi Öldürdük herkesi Yine başka bir katliam daha yaptık Şöyle ben buraya bir şey yapayım İlk yardım merkezine gitmek ister miyim? Şu an gerek var mı? Hiç gerek yok Ama şöyle bir gezelim neler var Tuzum iyi, canım iyi Mermi mi? Eyle full geldi girdim full gidiyorum abi bu ne biçim iş? Bunu her zaman yapmak işime yaramayabilir ya. Bunu o yüzden değiştireceğim. Nerede bu? Uçan ateş yok, uçan ateş olmasın abi. Yakın dövüş hedefleri yarı serilir. Okey bu iyiymiş. Yakın dövüş hedeflerini yarı sermek isteyebilirim. Çünkü yani yakında e, dost kişiler varken e, e, çok da o, evet şey değil ama <gülüyor> çok genel olan bir şey değil ama dost insanlar yakındayken onu yaparsam kötü olabilir bizim için. E ha buraya bineceğiz. Okay. E burada var mı bir şey? Yok. Aç bakayım burayı. Buraya açamıyoruz zaten. Okay, hadi gidelim. Unuttuğum bir şey yok inşallah burada ya. Var mı şey burada? Aa bu ne? Şey Bunları alırım. Oh, oh, 11 lokrik harika. Ver bakayım, ver. Got it. Ya aslında birazcık daha dolanıp şeyleri mi baksaydım? Para falan var mı diye mi baksaydım? Çünkü olabilirdi yani para. Bunlar tepisini çıkamıyoruz ne yazık ki. Çıksaydı çok iyi olurdu. Burada bir şey yok. Mesela burada yok mudur abi şey? Burada ben insan öldürdüğümü hatırlıyorum. Oh, RPG varmış ha. Wow. Ben RPG alacağım ya. RPG'leri. RPG'ler çok hoşuna RPG gidiyor. Başka bir silah şey alırız. daha sonra. Şuraya falan atlayayım işte. Şurada bir şeyler vardı iladaki. Para yok mu? Yok. Silah aldım ha. RPG cephanem doldu en azından ha harika. Roket aldım bol bol. İyi hadi gidelim o zaman Elizabeth. Bu ne kadar? Just curious. Hmm. Dol değilmiş ha. Cool değilmiş. Gel bakalım Elizabeth gidiyoruz. When you were unconscious on the beach, you kept repeating a woman's name, Anna. I don't want to talk about that. Uh, I, I'm sorry. I, I shouldn't have pried. Where are you from, Mr. DeWitt? New York. What did you do there? Business much like this. Something that really caters right on a resume. It was a fine thing you came along when you did. <laughs> How do you think I ended up here? I gambled, and now I owe money to men you don't want to be in debt to. Ki az önce yaptığımız şeylere bakılırsa yani şu ana kadar yapabildiğimiz şeylere bakılırsa Booker Dewitt'ten bir iyilik istemek, bir şey istemek yani muazzam bir koz ve onu da bu kız için kullanmışlarsa ki az çok da anlayabiliyoruz tabii. E, başka boyutlara pencere açmaları falan filan. Kirli taşmalar, şifre kırmalar. Ya şu ikisi ülke deviriyor. Haydi bakalım gel. Be bence aynen. Aaa ben... ulan tabancamın yerini almışım ya RPG. Oğlum öf. Hayır ben tabancamı çok sevmiştim ya. <gülüyor> Abi. Pamuk şeker yemek ister misin Elizabeth? Ko şey bankın üzerinde duruyordu. Allah bilir kaç gündür orada bekliyor, duruyor. Burada da bir şey var. Ne bu? Karbin alayım bari yani. Ne ya dur bunun yerine değil ha. Ya öf. Ben... <gülüyor> Tabancamı kaybettim diye çok üzüldüm. Neyse. Öyle geliştirmiştim yani tabancayı. O şu de geliştirmişti ama aha selam daha fazla şey okey ne oluyor lan hey. Ceyre, <gülüyor> Rahat rahat böyle insanların karşısında durabiliyorum abi İsterseniz bunun diyerek işte o yüzden kalkanı geliştirmek bu kadar önemli Abi gelsene sen buraya Bak bak kaçıyor şilapsın ha çünkü vuramayacak farkında ben vuracağım onda farkında. Neredesin lan? Sizi bir toplayayım on burayı bir hatırlamıyorum ben ha. Burayda neden o kadar hatırlamıyorum ben ya? Burası aklım hiç kalamış. Ver para güzel olur. Much obliged. Elizabeth, lütfen beni kenarlara e, kıstırmayabilir misin? Yakında aslında tuzmuz bir şey varsa Güzel olabilir çünkü Armut Buraya çıkmak istemiyorum teşekkürler Elizabeth. daha değil not yet um, Çünkü size şey yapacağım Sen 1420'sin Okey sana, sana geleceğiz. 5 dakika sana geleceğiz. Hocam sende neler var? İnsan da ulaşamıyoruz. Okey sanırım şu şey anlamına geliyor. Hocam buradan daha fazla şey alamıyorsun. Makine boş yani. Makinenin içinde alabileceğim bir upgrade yok. E, i̇yi bir şey bu bizim için. İyi yani silahlarımız çok iyi durumda. Ama önce bir şunu şey yapalım. Ooo. Harika. Bakıyor. Bakıyor. İzle bakayım abi. Ha biz şehir yasta oğlum aynı şeyi koymuşsunuz ya. Şimdi 1420 idi. Bakalım ne kadar alacağız. Çüş 40 aldık ha. Bak %25'i doldurmak için 19 istiyor. Bayağı iyi, bayağı iyi. Artıyor yani zaman içinde bayağı artıyor. Tamam, bakalım. 1460'ti bakalım ne kadar alacağız 1465, okey Bir yerden alıyor, bir yerden veriyor yani... <gülüyor> Tamam bu da küçük bir ders olsun işte o kadar da açık göz olma demek ama ben bir yerden dolduracağıma eminim tuzu o yüzden devam edebiliriz şu an Hadi bakalım Elizabeth gel Murder of Crows, evet aşınayım ona False Shepherd Sahte çoban yalnızca sürümüzü saptırmak için yollar arar. Aynen onu yapıyorum abi şu an. Sürümüzü saptırmak için yollar arılıyorum. Bak elizabeth görüyor musun herhangi bir yol? Elizabeth. Bak unutma. birincil amacımız sürüyü saptırmak. Bana bak, bana bak mavi gözler, bana bak. Sürüyü saptırmamız lazım. Anlıyor musun? Anlıyor musun? Kafanı sağla lütfen. Anlıyormuş. Okey. So. Looks like they call you the False Shepherd. And you the Lamb. Let's not call each other that. Suits me. How do you figure they'd know you'd be coming? Either they've got a prophet on their side. Har har. Or them that hired me also wrote the signs. Why? Got me. Didn't buy. Oh, <gülüyor> okey mana manaya mı gideceğiz? Manaya bir süre gitmemiz gerek yok pozisyonumuz 3 zaten, zaten pozisyonun şeyini alacağız, upgrade'ini alacağız ve büyük bir ihtimalle %50 azalacak şurası büyük bir ihtimalle 5-6 tane pozisyon çakabileceğiz istediğimde o zaten şu an kalkan infüzyonuna gidebiliriz Olay. Oh, kalkanımız gelişsin artsın. Başka bir şey var mı burada ya? Ben şu an dönüp korku edebiliyor, edebiliyor muyum? Edemiyorumdur büyük ihtimalle. Gelebilir misin Elizevat? Gelebiliyor musun? Aa geri, geri dönebiliyorum. Hadi gel Elizevat -Gel El geri dönelim. Gidip upgrade almak istiyorum çünkü. Umarım param yetiyordur ya. Ya sürünüzü işte bununla saptıracağım roketlerle Aa acaba şimdi ben onu pozisyon dediğim için daha ucuz veriyor mu şeyleri? Evet, daha azıyla ele geçirme Güzel. Bu upgrade'i şu an aldığımız için çok mutluyum. Oh! 1 2 3 4 5 Hatta bir tane daha mana alırsam 6 tane pozisyon çakabileceğim. Tamamen dolu bir ee, mana barıyla tuz barıyla altı tane pozisyon çakabileceğim. O pişman oldum lan keşke mana'ya verseydim şeyi Neyse sıkıntı değil. Ho ho ho. Serdar mutlu. Bastım embuluydu mu? Evet. Keşke şu tarafa da gidip bakabilseydik bir şeylere Tam şeyden baktığımız nokta. Hadi bakalım Elizabeth. Sana güvenmiyorum. Konsolu kullan. Burada başka bir şey yok zaten, iyi kullanalım. Terk et alma. Tamam. You alright? I want to see Paris. I want to see everything. It's up to you now. There's no one. Wait. What is that? 40 North by 74 West. That's not Paris, that's New York. How'd you know that? One thing I had in that tower was time, Mr. DeWitt. Time to study things like geography. I owed money. And there's a fellow who, He offered to wipe away my debt in exchange for you. Come on. Hey, uh, Elizabeth. It's gonna be okay. Evet, kız aptal değilmiş. evet, öfkesinin yanlış tarafına düşmemek lazım. Önüne gelen vuruyor ya, önüne gelen şerifizi de suratımıza geçiriyor ya. You. So you're this false shepherd we've been hearing so much about? Caused a mess of trouble at the raffle. You Fitzroy nothing but i got no quarrel with you or your vox populi this is my airship you're hanging me out of and i got perilous need of it really because it sure look like old comstock's airship Listen, to me i ain't looking for a fight there's already a fight to wit. only question is which side you on comstock is the god of the white man the rich man the pitiless man but if you believe in common folk Then join the Vox. If you believe in the righteous folk, then join I the Vox. Just my ship. And the Vox shall give her to you. But first, you must help the Vox. Down in Finkton, there's a gunsmith who can supply weapons to our cause. We get our guns from him, and you shall have your ship back. <laughs> Ve hey, hoplarım. Eee benim birlikte buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Benimle kaldığınız için çok teşekkürler. Keyif aldıysanız beğenip yorum ve paylaşmayı unutmayın daha fazla abone olabilir. destek Test için şu değişik katı butonundan kanlı yolabilirsiniz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatla yüksek canlılıkla kalmanız dileğiyle. Bay bay.